Bugün 8 Mart 2023 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay günün erken saatlerinde İkizler burcundaki Mars'la dik açı yapacak. Gergin ve huzursuz hissedebileceğimiz bu saatlerde tartışmalara, kaza ve sakarlıklara da daha açık olabiliriz. Psikosomatik alerjik sorunlar, uyku dengesizlikleri de yaşanabilir. İlişkilerde aşırı kontrolcü ve eleştirel olmamakta fayda var. Sabahın ilerleyen saatlerinde ay Balık burcundaki Neptün'e karşıda açıda olacak. Günlük işlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Bazı karışıklıklar ve belirsizlikler de oluşabilir. Çevremizin etkisinde kalabileceğimizden alınganlıklar, kırgınlıklar oluşabilir. Maneviyat, şifa ve yardımlaşma temalarına yönelebiliriz. Başak Burcu'ndaki ay öğleden sonra plütonla yaptığı üçgen görünümün ardından 17.07'de boşluğa girecek. Kısa bir süre sonra burç değiştirip 17.43'te terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Güven ve istikrar arayışımız artabilir. Belirsizlik hissettiğimiz alanlarda duygularımızı kere plana alıp bazı gerçeklerle yüzleşip, çevremizdeki tecrübeli ve güçlü kimselerin yardımlarıyla gerekli adımları atıp yön değişiklikleri yapabiliriz.